Merhaba J.T.S. Korkan'ımıza tekrar hoş geldiniz Hayır, hayır, hayır Yeni, gelmedik Yeni, gelmedik Yeni, gelmedik Hangisi? Yeni, gelmedik Yeni, gelmedik Yeni, Part 5 Evet, evet Beşinci kismi Evet, evet bakalım, bakalım, bakalım Bu video 2000 like alabilirse <gülüyor> da Olur yani, bence olur, olur Evet, part 6 gelecek Hadi gidelim arkadaşlar ama videoyu like biz instagrama takip et videoyu paylaşabilirsiniz ve bir ya baba ne <şeyle"> oldu gene hani diyorum sen meyveni falan yerken e bir yandan çay içerken e haberleri de izlersin ben de arkadaşlarla çıkayım diyor. Çık hadi, dokuzdan önce gel ama. ya. çık hadi, önce ya. çık hadi, önce ya. okay, çık hadi, önce ya. Anne ben kendim Sen iyi yıkanamıyorsun, geç. Evet, Anne ne yapıyoruz? Kardeşini yıkıyor Anne yıkıyor musun? Derisini mi çocuğu? Buradan da sinemaya gideriz hayatım oh, olur mu? Tamam bir tane gidelim. Bu kadar yalnız biz nasıl el ele yürürüz? Ay haklısın bir tanem. Bize mi gitsek? Hayır vallahi düğün herkesi çağırmayız. Biz biz oluruz 30 40 bak misille hem televizyon açık. Zeyda aç ya. Gücümünle ben ben. Aç onun altını. Ya iyiyim ben böyle annem kızına giliyor elim teyzenin böyle çıkılır <gülüyor> mı? Gelirse gelsin abi. Hi Thorin, guys. I could kimler gelmişti? Eleman tezi hoş geldiniz. Kızınız galiba. Aileyi hayatı var. That's a different language. Yeah, like when someone is coming to visit you, so, I tell you to like you call, Like final bir tanem seni çok özledim senden uzakta yaşamak bana bak gecelerde I swear so freaking annoying man friend yazıklar olsun Ak kamarayı nasıl sen küçükken babanın paketlerini Sanki öldürdüm sanki. da vallahi Allah'ım seni ya çok güzel ama ne gerek vardı? Kaç para verdin Allah? Canım parası sorun değildi. Bulana kadar canım çıktı. Ama sana değer ne Oğlum ne güzel Kore'ye götür işte Ne o köpek zinciri gibi öyle? köpek zinciri? Bak güzelce parlatırız, bir de güzel paketleriz hiç anlaşılmaz. Bitti Hazırlan da dışarıda yiyelim bugün yemeği. Tamam. o bu. Baba ne artık ya. oğlum işte. şehrin anahtarı. Şehrin anahtarı. Bunu mi? O kızım benim bak. Baştan baştan baştan. O kızım benim bak. Baştan Baştan O benim bak. O benim bak. Bu da Oğlum sen onu ver bakayım Sen onu şimdi kaybedersin. Ben sana sonra veririm. Baba, babaannemin verdiği E oğlum onunla arabaya benzin Yok, Yok O bir ki benim o zaman. Ben o telefonu ver. bir biraz şaka yaptım. be. Ya hep elinde telefon böyle böyle ne bu ya? açmadım Bir Like the him telefon. Then as Baba, az ana ya. Ha, biz kuzumla yatarız, değil mi? Sarılır yatarız vallahi. kadar mışıl mışıl uyuruz Mışıl mışıl mışıl mışıl. Mışıl mışıl. nereye tost yemiyoruz. Abi karne aldık bugün gidiyoruz. Vay be. Ulan hoca yok dediniz. Karısı doğum yapıyor dediniz Ders boş dediniz. Burada çay içmediniz mi? Tamam bir kaşarlı alayım abi. Tamam efendim bir tane. Abi parayı ikinci dönem getirsem olur mu? Sikeriz abi. Nasılmış? Bu ilk gittiğimiz sinemanın bileti. Vay be, ne çabuk geçti. Ya bak bu da ilk ilişkin kolanın tenekesi. Vallahi helal olsun. Bak bak sen grip olmuştun ben sana bakmıştım. Sülüklü bak. Bu ne ya? önce beraber tuttuğumuz ilk balık o. Allah beter. <gülüyor> The first fish had together years ago. The first fish they caught. Two years ago. Together. together. like a friend or what ya kız gram ha mi Üstün başı giyindin mi bak giriyor Gel gel. falan yoktu mu kızım? Bak Bak bak bak bak. da mangıracağız When you want to Friends yeah. bağlanıyor işte açılacak dur. Alo görüyor musunuz Merhaba teyze nasılsınız? İyi niye Karışma sen. Teyze sen niye sen de unless... yani bize ben... ne gelsinler söyle gel bize gelin. Aslan gibi çocuklarsınız ya eve iyi bakarsınız siz. kirayı gecikti, beyin yeter. Ee duvarlar serarmış. Bu ne oğlum? O vardı zaten Mehmet hanım. Eve roket atıyoruz oğlum, bu ne ya? Allah bütün sene makarnaycı, ne roketi? Nasıl verim ya kustuyor oğlum ben size? Landlords when when you go into the house and when they when they act nice, but when it's time for you to leave and deposit. Ah, hulaiboat patlamış ya. Olum kapalı mı lan çarpınmuyalım bak. Eğer sunak taraf açıksa tavuk döner olursun ama sağ üst taraf kaç kez böyle yaptığımı da hiç bilmiyorum. yine çok on or off. So even know how thing was initially. <gülüyor> Sevgili izleyenler bugün bir düğünümüz var. Güzüklerimizi aldık inşallah kısmet. Sen bugün özel bir şarkı söylemek istiyorum. İstersen bana ukala ukala ded. El üstünde. Esra Hanım şarkı söylemeyecek biri varsa ona talim olayım. Günaydın. El Esra Hanım şarkı söylemeyecek biri varsa ona talim olayım. Günaydın sevgili arkadaşlar yeni yıldızı kutluyorum umarım sevdiklerimizle beraber. <gülüyor> Vallahi seni diyorum İnşallah Oğlum bu ya? Bunlar ne? Ha, peteklere astım da çamaşırlar çabuk kurusun diye. İyi de biz donuyoruz. neden bu ıslak çamahı laptopun altına koydun ya? Laptopun çok ısınıyor ya. Oğlum altına koydum kurusun diye ben Aziz, chiputz di boxa don'da laptops right. The drive. Peki yok ya ne kimse Merak etme beni. açmayacaktım, açmayacağım. Bütün fişimi çektin mi ki? Ya kendi kendini fişe takarsa Allah. Tüpü kapattım ki ben ya? Ne zaman öyle bir şey. Beyler, başka kafeye geçelim mi ya şimdi? Ne Şöyle geçelim kaç kişi? kişi erkek arkadaş daha Ben ben de gelmesin burada oturalım. Benim zevklerim farklıdır, anlayamaz. Aydınlat like beni. götürüyor. Hayat deli mi buraya? kızım, orada yazıyor. Şunu unutmayın çocuklar, çözemediğiniz bir design the contract <gülüyor> like whatever you see you have to ticket like that i guess so now like should like first you saw that i cannot this kind of question Ya oh! da bir şey için istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben öğretmenliğim için sizin arkadaşınız. Hocam şu soruya bakar mısınız? Ne öyle bir dakika Allah'ım sınavda mi bunu bak So like I think the guy went to meet the teacher on break. So the guy wanted to use excuse on break go but then he Kimin lan bu paketi? arkadaşım paketi baba. Ver dedim, ben dursun. Benim babam inanmaz sigara içtiyim. Ben sandım oğlum. ihtimal deme baba. Hadi oğlum bir kaşık daha Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim baba. düşmemiş. İçmesen nasıl aç. Ağzımdan geçmiyor anne. Tarzan gibi geziyor sokakta. biliyorum, bir Yazıklar olsun lan sana Ne bekletiyorsun ya sik. Ne sorardın Hadi bakalım, Bu senin, bu da kardeşim. Teşekkürler Sağ ol Hadi yine gelin. Güle güle. Hadi gittiler. sen bunu da. canım bir şey dersen bak. kısa olacağını babamın o cümlesiyle anladım. Kızların bile boyu benden baba. Oğlum kızlar hızlı uzar sonra dururlar. Bu üstünde. Aykut! Efendim baba. Yaklaş buraya. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Nedir baba? Bir daha geç kalırsın ağzına süçür. Enişte sandıktan ya. Allah Yeah, Okundan işte. You know it called? Family people. Oh no no Baba çok sıkıldım. Ya saat olmuş zaten. Hadi artık. Evet ben her Baba mi? mı? Ceketin. ince. Ya bu aldı ceket mi? Hey Sumay, ben Annen Annem diyor, <Gülüyor> anne Hasan. Annem aldın ceket. Hey Sumay, aldın ben acıktım. Ya bu ne? Ne oldu yavrum? Kusura bakma ama çocuk acıkmışta. Sana söyleyemiyor Baksak bir parça ekmek falan, ben dayanırım. Ama o dayanamaz. Dur bir şeyler getireyim. Hadi ya aynı şey yapıyor. Teker kardeş karşı. Şşş. Kimin Kimse değil abi. Hey mı? Arkadaşları var mı? Sen hiç de neredeydin? Abi beraberdik ya. Ben ama kafa başka Çocuk. Hangi çocuk abi? Hatırlatırız. Anne Baba doktora söyle iğne yazmasın. O oğlum iğne yaz. Boys a protective over like female siblings. Nasıl abi muavet? numara. Tamam ben o zaman. tekrar abi. Aha, de talk to talk to the mirror. <gülüyor> trying to talk to the customer, Geçen bırak? sakin ol. Sana araba alacaktı, oradan babam var. araba Ne Bena bana bana bana. Yine yine yine yine yine. Ha, öyle dur. yapıyorsun? Nasıl olmuş oğlum? Güzel değil mi? Bütün gün evden çıkmadım buldum. bir şey yaptım. Güzel de ha? Belki birazcık güzel O bu Bir daha Ne kadar bu 150 lira Oğlum çokmuş. Bak tamam baban sorarsa elli aldık ama. Bak aynısı 50 lira ya. Nasıl aynı ya? Aynı yerde be. Aynıymış Ya ama ya yok. Ben sabahtan beri sana gitme gelme. Tam sonra alırım ben. Ya ayda Arabayı değiştirmişsin de dizel mi bu? aldı? kim giriyor? Kim değil? Ev sahibinizi ararım Ayda 12 taksit yapayım da var ne bu kadar bir de önemli İyi çay kahve neler alacaksın acaba? Kahve. Peki beyefendisi? Allah abla en başta ben senin tane buradan tamam mı? Hadi. böyle. Ne yapayım yani? WhatsApp grubundan cevap yazmıyorlar, keyfinden beklemiyorum ben de, tamam mı? Kesin ne yaptığını bilirsin sen kardeşim, bilirsin tamam, kardeşim, bilirsin abi sen. Yok kardeşim, yok. Kardeşim. Sen gayet iyi bilirsin. ne yaptı? Ne yaptığını. <gülüyor> Allah kabul etsin. Al hanım, Al Ay bana mı bu? Ne kadın bakıyorsun? <Gülüyor> Kavurda yelim Allah öyle tamam yapayım. Herkes evi boşalttı, bayram temizliği arkadaşınız ben falçarçevir gidecek işte ben de onlar hazırlanıyor. Anne! Kapı çalıyor. Ben nasıl bakayım anne ya? Ne oluyor? 3 yıl mazhar mobilya. 1986'dan beri en iyi konu kilim, mobilya ve beyaz eşyada kalitenin tek adresi. Öz mobilya. Hello guys, it is my balcony. It is great. It is orange. It is comfortable. This is my dog. This is my community. Bizde kalsın oğlum. Bizimkiler sen de biliyorsun, suçlu oluyor Bizde kalsan oğlum Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. bu bitir bu Hadi. Evet, heyecanlıyım. Ne yapıyorsun lütfen? Ne yapıyorsun? For example, like school. For example, playing African songs and dancing and of like DJ just changes the song to like maybe song and like we cannot dance gelecek. Anneni yalnız bırakma. Tamam baba öyle what Bu odadan çıkmayacaksın. Hani öyle de amına koduktan aslında. Hiç olmadım şimdi bunun tadına bakmak lazım. <Gülüyor> hı hı? Hı hı hı, yani, <gülüyor> tamam. Şey yok sadece hani bakmak lazım. Ben bakamam orucum sonuçta. Yok ya. Yama ne yapsak ki bak domatese bak of vallahi. Girmeyecek. Hayır, akşama ne yapsak diye. Tamam, gidiyorum tamam. Indeed something that can detect what you want to eat while fasting. Nasıl? O o o. Yok. Yok bozmayacak. Hazırsın mı? Çeşme suyu mu? Gelip koklarsan anlarım. Ona basacaksın. Yok Abi demeyim diyorum da sen bize taşşan mı geçiyorsun? Ama belki hayır Ya hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Allah çok besin, Rabbi mipingize olmayanlara geliyor. bak mahallede top oynuyor Benim bahçeme geliyor. Gülleme hep kırıldı. gelmedin galiba. Atman, emin? Ay oğlum. Hayır hadi bakalım azilerde oynan. Gülleme kırıyor bak? Ben hep Bizim var. Ne hayatın? Odadan çık ben kadar gelme ama. Gel. Akşama geleceğim. Bir bana <gülüyor> evet işte arkadaşlar. Wow. E, biraz modumuz biraz düşüktü ya da yorgun muyduk bilmiyorum. Ama ya da bir şey yani çoğu bir şeyler anlamıyorduk bilmiyorum. Ama öyle arkadaşlar, e, lütfen abone ol, videoyu paylaş, Instagram'da takip edebilirsiniz. E, ve bir dahaki sefer görene kadar Barış